merhabalar daha önce yaptığım börekten iki tane yufka artmıştı onları değerlendirmek için bugün pizza yapıyorum bu şekilde tepsilere koydum yufkalarımı katlayıp içerisine hiçbir şey sürmedim üzerine el yapımı salçayı gezdirdim her tarafını kapatacak şekilde üzerine rendelediğim kaşarları döktüm buzluktan çıkarttığım sucukları üzerine dizdim bu şekilde hazırladığım köfte lerin vardı çorba yapmak için de ancak bunları değerlendirmek istedim. Bunları da bunların üzerine koyuptum. burada hazırladım. Domateslerim var. Domateslerimi de diziyorum üzerine. Rastgele şekilde. Sonrasında da birkaç parça biber ekliyorum. Biraz büyük oldu ama yiyemese eminim güzel olur. Diğer hazırladığım yufkam da burada. Onun üzerine de yine aynı şekilde domateslerimi ekliyorum. Ve biberlerimi ekliyorum. Şunu da şuna ekliyorum. Evet bu şekilde pizzalarım hazır ve fırına gidiyorlar sonrasını yeniden göstereceğim evet, harika gözüküyor afiyet olsun size de